çekindi mi? Ni? Aa. <gülüyor> ne, ne? Aa. Efe. Efe. Gidiyor. İşte zırh tankını koyuyor. Göre bir şey koyduğu için. yok mu ya? Yani şansımıza bak ya. Bir araba yok. Ama neresi? Kırmızı yanıyor. Ya bak arkadan geçiyor bak ileride. Geç oradan. Evet Türkiye'ye geldik. Oh camları kapatacak mı? Bunun parasını alacaklar ben Dezenfektan var. girişte de vardı ama Marmasız. Camı mı açıyoruz? Saat 12'de bir Bulgar Gümrüğü'ne giriş yaptık ve Türk Gümrüğü'ne 140 kilometre kalı bir yerde yatmaya karar verdik. Sessiz sakin bir yer diye benzinçiye girdik. Benzinci de yattık. 2 saat sonra, saat takribi saat 6.30-7 arası sabah. Çim makinalarıyla çimleri biçmeye başladılar ve uyandık. Ondan sonra daha kuvvetli bir ses gelmeye başladı. Camı açıp baktığımda, videoda gördüğünüz gibi, tam karşımıza, önümüze daha doğrusu uçak indi. 2-3 kere gitti, geldi. Büyük bir ihtimalle tarım ilaçlaması yapıyorlar. Yol aldık. Sabah saat 9-10 civarı, civarı Türkiye'ye giriş yaptık. Edirne'de bir kahvaltı yaptık. Edirne'de yaptığımız kahvaltı çok kötüydü. Direkt yine yazlığa, Tekirdağ tarafına geçtik. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece Türkiye girişte dezenfektan yapılıp zannedersem 3 Euro aldılar.